Merhabalar arkadaşlar ben İlkan burası, ben ben burası benim İlkan ben İlkan burası benim İlkan ben Dilara İngilizce söyle daha düzgün olacaklar. What's up guys I'm Dilara. Aa oh, ikinci dil ikinci dil seçeneğine geçtik evet evet arkadaşlar bizden çok uzun zamandır istenen bir video vardı. Neydi bu video? Çocukları yıkama videosu arkadaşlar Toby ile Jumbo'yu yıkıyoruz. ve başlıyoruz ama, Bucu hemen... Bucuyo, ama hemen önce kimi yıkacağına karar veriyoruz. Ay, Hadi cıkma. gel oyun. Hayır oyun oynayın oynayın. Oyun. Taş kağıt makas. Bir daha. Taş kağıt makas. Sen yıkıyorsun. <gülüyor> Dilara yıkıyor arkadaşlar ama öncesinde hazırlığını göstermek istiyoruz size. Sanıldığı kadar kolay değil. Benden bunu defalardır isteniyor. Abi köpeği yıkayacaktın, ne oldu diye soruluyor ama TikTok'ta takip edenler bilir arkadaşlar. Bilgisayarımızın üstüne su dökülmüştü. Onu yaptırmak, ettirmek uzun sürmüştü. O yüzden de belli bir süremizi almıştı ama artık hazırız ve başlıyoruz. Size şimdi öncesindeki hazırlıkları göstereceğiz ve bunu size Dilara gösterecek. Hazır ben musun? gösteriyorum. Ne yapmamız gerekiyor ilk başta? Önce bu alanı komple. Havlularla ka şey yapmamız lazım, kaplamamız lazım, ondan sonra saç kurutma makinelerini buraya getirmemiz gerekiyor. Ondan sonra da onların bıcı bıcı küvetini hazırlamamız gerekiyor. Evet, küvet yeni geldi. Evet arkadaşlar, bundan önce de bir kez yıkamıştık videoyla. Ama o zaman küvet yoktu, artık bir küvetimiz var. Hem de Tobi'nin tam sığabileceğini düşündüğümüz bir küvet. Tobi'nin küveti var! Tobi! Nerede senin küvetin? Tobi! Nerede küvetin? Küvetin nerede? Küvetin nerede oğlum? Nerede küvetin? Nerede küvetin? Jumbo, sen bıcı bıcı mı yapacaksın oğlum? Bıcı bıcı mı yapacaksın sen? Hadi gidelim de bıcı, bıcı yap, yıkan, mis gibi ol. Öncesi, sonrası yapalım mı Jumbo'su? <gülüyor> Hayır, kamerayı koklama. Bak her şeyi düşürüyorsun koyduğumdan. Her lan. şeyi yıkıyorsun, dünyanın. Hadi başlayalım. Önce buraya hazırlıyoruz arkadaşlar, sonrasında başlıyoruz. Nereye gidiyorsun? Diyorum. Nereye gidiyorsun? Her şeyi ya. Evet, ben de ona yardım edeceğim arkadaşlar. Siz de şu köşeden bizi izleyebilirsiniz. Teşekkürler, iyi ki varsınız. Ablar. O vici tavluları, için. Hazır mıyız? Işan bir bassana. Zıbam. İlk önce en büyük haklımızı seriyoruz arkadaşlar. Bununla kuruyacaklar mı dedin? Ee, yok, yerde kalabilir. Yere seriyoruz. Bununla kuracağız. Bununla? Onu da yere serebiliyoruz. Şöyle serelim onu. Gerçi kapının önünde doğru mu serser? Şöyle beskide Böyle geldikleri Onu buraya getirelim. Jumbo, bir üstünden kalkar mısın oğlum? Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Evet, bize gireceksin. Banyo yapacaksın Jumbo. Bıcı bıcı yapacaksın Jumbo. Bıcı bıcı. Oh. Küvetimiz nerede Dilara? Evet. Kocamanmış. Oh, kocaman. Hadi kutu açılışı. Evet. Cumbo. Ne oldu, Ne o? Anne getirdi? Bunlar da ile Toby'nin havluları. Kurulanma havluları mı? Evet, mi? kurulanma havluları. Bıcı bıcı sonra havluları. Güzelmiş. Onu da yere seriyorsun. Sayısı. Bu ara şeyse. Şu kadar avlu serdik arkadaşlar. Bir burada var. Bir şurada değil. ayağının altında var. Ve şu beyaz avluyu da kapının önüne sereceğiz. Banyonun önüne. Kapı isimle elindekileri söyle. Onların duş sonrası bakım eşyaları onları da buraya getirmek istedim çünkü çıktıkları zaman bir kaos oluyor genelde. O yüzden bunlar burada dursun. Zamanı gelince nasıl kullanıldığını hepsini tarif edeceğiz zaten. O zaman... Küvetimizi alıyoruz ve içeri gidiyorum. Hadi gidelim. İlk tobe. Hadi tobe. Hadi tobe içeri içeri içeri banyo ya. Hayır içeriye içeriye kaçamazsın içeriye içeriye içeri içeri içeri. i̇çeri. i̇çeri. i̇çeri. i̇çeri. i̇çeri. O, aferin benim oğluma be. Otur. Otur ay. Aferin benim oğluma be. Kaldım. Bekle. <gülüyor> gel. Hopala. Aferin sana. Aferin, aferin, aferin benim, benim oğluma. Jumbo kardeşini mi izleyeceğim? Evet ben onun olduğunu görmek istiyorum. Ha, hayır ya. Tobe, hayır Tobe. Öyle çıkamazsın İçeri. kafana göre. İstediğin İçeri. zaman girip istediğin zaman çıkamazsın. İçeri. Otur. Otur oraya. Tobe otur. Otur. Tobe. Otur. Hayır, hayır, hayır, hayır. otur. İskankarlık yok, hadi. İlk olarak Toby'yi ıslatıyoruz. Toby, mutlu musun oğlum? Hayır değilim baba. Tabii. Hayır, çıkamazsın. Hayır, çıkamazsın. içeri İçeri. İçeri. Aferin benim oğluma be. Aferin benim oğluma be. Tamam, anneyi ıslatabiliriz. Anne ıslatacağım zaten. Önce güzelce ıslatıyoruz arkadaşlar. Nasıl gidiyor Dilara? Çok iyi. Kafasını ne zaman ıslatacaksın? Şu anda. Ben zaten, sen <gülüyor> de yıkandım zaten. Tabi kola, tabi kola. Bekle. Şunu bir çıkarayım. Saatine bak. Evet. Nasıl gidiyor? Çok güzel. Kapalı gözünü. Al, deliye Şimdi... Şampuanı ve kremi söylemek ister misin? Şampuanı Wal'ın, Amerika'dan ben getirmiştim bunu yaklaşık bir, bir ay, bir buçuk ay önce. Bunun içinde hem şampuanı hem saç kremi var, tüy kremi var. Ee, bir sürü etkisi var. İçinde de lavanta olduğu için çok da güzel rahatlamasını sağlıyor. Böyle boydan boya ben sürüyorum bunu. Sonra? Sonra... Ovalamaca! Ovalamaca! Tabii çok mu mutlusun oğlum? Çok mu mutlusun sen? Gözlerine kulakların içine gelmeyecek şekilde. Evet. Bütün her yerine. Ama kafasının üstüne köpük. Köpük, kopuk, köpük, köpük, köpük. Yıkanmaktan nefret ediyorum. Yıkanmak çok saçma. Zaten ben kendimi salladığım zaman temizleniyorum. <gülüyor> Temizlenmeyen yerlerimi de... ...yalıyorum. Halıya sürüyorum genelde. Koltukların üzerine pis pis olmasın, hep böyle pis pis köpek kokuyorsun anne pis pis köpek kokuyorsun. Bu arada arkadaşlar gecikmesinin diğer sebebi de kışın bitmesini beklemekti dışarısı çok yağmur çamur kar olduğu için birazcık daha çamurlar azaldığında yıkayıp sonra düzenli yıkamasına geri dönmek istemiştik. Yoksa biz de yıkamak istiyorduk uzun zamandır değil mi? Evet. Oh, paşam. Annesinin oğlusu. Oh, mis mis olacak benim çocuğum. Mis mis. Mis mis olacak benim çocuğum. Köpük köpük köpük. Köpük köpük köpük. Köpük köpük köpük. Köpük köpük köpük. Alta doğru mu? Alta doğru süreceğiz. Hmm. Tabi fırtınalar işte, yaratıyordu. Tabii hayır ya. çıkamazsın. Hayır çıkamazsın bu şekilde. Hayır bu şekilde çıkamazsın. Hayır küvetin içine girmek zorundasın Küçük Bey. Hayır. içeri, içeri. içeri hayır. içeriye, içeriye Hayır içeriye. Hayır bunu yapamazsın. Kamerayı ıslatacaksın. Yalak. Umrumda bile değil. Umursamıyorum. Tabii otur. Otur. Hayır anneciğim. Ayaklarını orada tutarsan ben, i̇çine giremezsin Tobiye. Aferin Tobiye. Aferin Tobiye. İki kere mi yıkayacaksın? Bir kere mi? Bence iki, i̇ki kere. Bir kere. Hayır bence de iki kere. Güzelce kapırtıyoruz. Bir şey söyleyeceğim, en son sırt üstü yatırıp suyun içine sokabilir miyim? Olur. İzin veriyor musun? Veriyorum. Tamam. Evet arkadaşlar. Bakayım kıllara. Ne kadar kıl çıktı? Şöyle bir <gülüyor> En son ne kadar birikmiş gösterelim aşkım. Bırak onu yana. Bu sadece... Şu ankinden. Şu anda ellerimle yaptığım kadar çıkan. Daha tarak kullanılacak buna Ve suyun içinde de çıkacak bir sürü. Kuyruğumu yıkıyoruz. Köylüğü yıkıyoruz. Bence bunu atıp bir kere daha yıkayalım. Evet, ama önce tarakla tüylerinin tamamını bir alalım. Ben biraz ıslandım galiba. Sen mi? <gülüyor> Çok normal değil mi? Biraz temas yapıp... Köpür... Üstünün komple ıslanmış bu arada. Olsun, köpüğün gelmediği yerlerini biraz köpük sokmaya çalışıyorum. Şuradan suyla birlikte köpüğü her tarafına gelmesini sağlıyorum. Bu zaten daha ilk kat, buna ikinci kat yapılacak. İkinci Hı. kez yıkanacak yani. Evet, iki kat yıkanacak benim oğluşum. Tertemiz oldu. Mis gibi oldu. Mis. Benim paşam. Üstten sonra rahat rahatıyorlar. Töbi hayır, da. hayır Töbe. <gülüyor> Düştü galiba. Birazı düşüyor, birazı burada kalıyor. Şöyle yapalım. Anneciğim, otursan var ya, ne kadar rahat edeceğiz biz. Tabii neden oturmuyorsun? Neden oturmuyorsun? Neden, neden? Niçin? Bak anne, ne güzel yıkıyor seni. Bir rahat durmuyorsun ha. Bir rahat durmuyorsun ha. Durma. Çok... Ben tabii. Senin için küvet aldık farkında mısın? Abim ona sığmayacak ama abini de bunda yıkayacağız. Hani benim de. Kulaklarının arkalarını biraz önemli göstermek istiyorum. Çünkü genelde kulak pislikleri düzenli olarak akınca oraları yağlı gösteriyor. Hı hı. O yüzden oralara bir tık daha fazla özen göstermeye çalışıyorum. Oh, saçın çıkıyor şu anda. Hiçbir şey göremiyoruz. Göğsüne. Hı -hı. Hı -hı. Rahatladı da Şu an daha rahat duruyor yani. Evet. Sen rahatladın mı lan? Rahatladın mı sen lan? Hayır. Kesinlikle rahatlamadım. Banyo saçma bir şey. Köpekler banyoya yapmaz. Köpekler köpek gibi kokmaya devam etmez. Evet arkadaşlar, şurada, sadece bir adet yıkama döneminden çıkan kılları size, şu Yerde şekilde. bir miktar vardı zaten, şurada. O tarak İlk öncesi kıllar. Bunlar da tarakla beraber çıkanlar mı? Evet, tarağın yardımıyla çıkan. Yanına kılı. koysana değerlerini, ne kadar çıkacak ona bakalım. Olay. Yanına koymayayım, üstüne koydum ama olsun. Evet. Şu küçük parça, şu kadara bu şu anda çıkan. Tabi sen bu tarağı çok seviyorsun annem. Bu senin kaşındırma tarağın. Kendini kaşıtıyorsun bu tarafta. Bu... Senin kocaman oğluna, benim oğlum. Paşa, şey paşa, paşa. paşa o, paşa, paşa. Paşa o, paşa, paşa. Nasıl gülümsüyor? Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizin için gülümseyeceğim. Annem beni yıkarken gülümseyeceğim hem de. Her şeye rağmen gülümseyeceğim. Islanmış olmama rağmen kendimi sallıyorum. Bu böyle çıkartamıyorum. <gülüyor> Zamanla hala kıllar geliyordu. Şöyle vurunca çıkıyor. Taraf böyle böyle böyle böyle vuruyoruz. Hepsi Bir tek böyle böyle böyle vursak? Aynen böyle çok güzel çıkıyor. Her şekilde vurunca bir daha vuralım. İşte bunlar normalde evden süpürdüğümüz kıllardı arkadaşlar. Şu an inanlıkça. Tabii. Tabii ufak ufak kaçıyor. Hayır hayır gel gel. hayır hayır hayır içeriye içeriye içeri. içere içere içere içere içere içere içere içere içere içere içere içere içere içere içere içere içere içere içere içere içere içere içere içere içere içere İlk sampuan bitti tabii. şimdi durulanıyorsun. Sonra bir kere daha yıkanacaksın. Çok mutsuzum, çok! inanılmaz mutsuzum. Suyu sevmiyorum ama denizi ve avuzu seviyorum. Yüzmeyi de çok seviyorum. Şu duvardaki kıl da buraya atsana. Ha. Duvarda kıl var bir tane. Buraya at dedim, o yaptım artık. Ben yolu da Çıkacağım! Çıkacağım, evet, çıkmak evet. istiyorum! Biraz. Çıkmak istiyorum! Tamam, Saba'yı bitmedi. Tabii bitmedi, abi. hayır. Hayır. Hayır, Tobi. Otur. Tabii, otur. Hadi otur anneciğim. Otur. Oo, bak ne kadar rahat durunca. Oo, bu çok bu rüsünün olma. Bu bacağımla rısından dolaşıyorum, çıkarma olur lazım. Tobi, rahat durur musun lütfen? Rahat dur. Rahat dur. Tabii rengin böyle çok güzel oldu oğlum. Şimdi ikinci posta. Tarçın oldun şu Tabii an. Tabii bekle. Tabii bekliyorsun. Bakayım ne kadar aldın şampuan. Bize de göster. Bu kadar şampuan. Teşekkürler. Şimdi buralarını biraz yaptık. Biraz aşağılara odaklanacağım bununla. Özellikle göğsüne. Çünkü benim aslan yelili oğlu... ...göğüs kılları çok güzel olsun. Ben göğüs kılların için lazer'e gidelim mi? <gülüyor> lazer'e gidelim mi sende? Hayır anne. Köpekler lazer yaptırır. Tüysüz kedi var ama. Kedilerden nefret ediyoruz. Toby! Mis mis mi olacaksın oğlum sen? Mis mis mi olacaksın? Toby! Göremiyoruz seni. Toby! Kafamı yıkatıyorum. Kafamı yıkatıyorum. Ona masaj gibi geliyor bana. Evet hoşuna gidiyor bence. o oh şimdi oh, alttığıda bis gibi kokta o Oturabilir misin Tobi? Tobi otur oğlum oraya. Küvet senin için. Küçük bir ördek alacağım senin için. Sadece temizliyoruz ve koltuk altlarına giriyoruz. Dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik Oh oh. Benim güzel oğlum. Oh mis mis olmuş benim paşam. Benim güzel çocuğum. Oh mis olmuş. Mis mis olmuş bacak araları bacak araları. Boşuna eldiven. Eldiven nerede? Diğer tarafta. Burada. Tabi buldum. Bekle. Lanet olsun o eldiveni ben kaybetmiştim. Tabi bekle. <gülüyor> o tünümü tutamadın sen. O tüşünü tutamadın. Böyle yaparak hem fazla kıllarını alıyorsunuz arkadaşlar hem de cildini daha rahat temizliyorsunuz. Bu tarz bir eldiven edinirseniz siz de köpeğinizi yıkarken baya rahat edebilirsiniz diye düşünüyoruz. Uçlarının silikon olması da ıslak tüylerin kolayca yapışmasına sebep oluyor. O yüzden kesinlikle böyle bir eldiven. Diğerine göre kesinlikle öneriyoruz. Diğerini de zaten kuruturken gösteririz. Mantıklı. Ben daha önce o eldivenle ilgili bir video çekmiştim bu arada. Evet. Duvarda kalan kıl Tabii bekle. Kıl yuma Bu çocuk bir kıl yuma Ve bizim cezamızı veriyor. Yere Tobi. birazcık daha kıl. Tobi çıkmak istiyor. Annesi ona izin vermiyor ve taramaya devam ediyor. Tabii üzgün üzgün etrafa bakıyor. Beni kurtaran yok mu? Lanet olsun dostum. Suyu nefret ediyorum, sudan nefret ediyorum. Lütfen bastırma, n'olur. Oh! Hayır, babanız, baba sana yardımcı olamaz Tobi. Baba seni kurtaramaz oğlum. Kırarım. Bazen evde böyle aralıklarla temizlemek gerekiyor çünkü belli bir yerden sonra artık Toplam. tüyleri toplamamaya başlıyor. O yüzden arada bir böyle özellikle uzun tüylü ve büyük köpeklerde birkaç kere yıkarken. Tüylere temizlemeniz gerekebilir. Ay! Kuyruğunda mıyız? Şimdi de bunları da toplayalım. Ve bu daha yarısı arkadaş. Tabii bunların hepsi senin kalındı biliyor musun? Yerdekilerin hepsi. Sana ait. Artık çöpe ait. <gülüyor> bu kışlarına göre bize. Annem bitmedi biliyorsun ama. Anne seni çok mu yıkıyor oğlum? Yıkanmayı sevmiyor musun tabii? Aslında seviyorum. Ama şu an dışarıda olmak istiyorum. Ben şu an yıkanmak istemiyordum. Ben istediğimde size söylerim. Bitti. Mis mis oldun. Birazdan var ya bayılacaksın. Genelde banyodan sonra bayılıyorlar arkadaşlar. Hemen bir yere geçip, kuru, kuruduktan sonra tabi. Kururken tabii görmeniz lazım arkadaşlar, çıldırıyor. Kendini yerden yere atıyor. Hop! Ay annem, dikkat, dikkat, dikkat, dikkat! Hop! Hadi içeri! Kapağı sen mi açmıştın? Hı hı. Suyu boşalsın diye. Çünkü tıkanacaktı. Yer kalmamıştı, su içeri. Ve duruluyoruz arkadaşlar! Sobe, durulamıyorsun, hazır mısın oğlum? Bitiyor, az kaldı. Biz de görelim, biz de girelim Dilara. Bizim şampuanı durulamamız gerekiyor, insan derisinde olduğu gibi köpekler de kuruma ve kepek yapabilir. O yüzden bol bol duruluyoruz bu şekilde. Ben bir gideyim Cumbo'ya bakayım. Cumbo ne yapıyor oğlum bu? Cumbo, sıranın bekliyorsun oğlum. Birazdan sen de yıkanacaksın. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Seni ben yıkayım mı? Cumbo? Cumbo? Bak bana bir bak, bana bir bak. Seni ben yıkayım mı? Ne dersin? Seni ben yıkayım mı? Hayır. Beni annem yıkasın. O daha nazik. Tam sıkılma diye yanına geldim. Gidiyorum ben. Ben gidiyorum. Kardeşini izlemeye gidiyorum. Sen kal burada. Bir nerede babam? Tabii insanların ıslak halini de göstermen gerekiyor tabii. <gülüyor> Çok zor oluyor ya. Çok. Islak ıslak. O. Oh. O. Oh. Ne zaman krem'e geçiyoruz? Tatlılandığından emin olduklar sana, hayır. Hayır Tobi, gidemezsin. Gidemezsin, hayır. İçeri. Hayır. Bunu yapma. Kulağa bak. O kulağın hali ne lan? Tobi, <gülüyor> o kulağın hali ne? Hayır, çıkamazsın, hayır. Hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. hayır. hayır, içeri. hayır içeri. Hayır, içeri. İçeri, içeri, içeri, içeri. Hayır. Yat oraya. Hayır ya. Ya her yeri ıslattın Tobi ya. Bekle. Şampuan kremini biraz su koydum şu anda vücuduna. Çıkmasın ama. Çek onu içeri. Gel gel gel gel. gel. Tobi o şekilde içeriden çıkamazsın. Hayır. Tobi hayır. <gülüyor> Kaza benzedin kaz. Tam bir kazsın şu anda. Suya girmiş bir kaz. Ben kaz değilim. Ben tabii. bir köpeğim. Hem de golden köpeği. Tobi. Gel buraya. Hayır, içeriye girmek istemiyorum. Hayır, istemiyorum. Asıktığın şey, tadı güzele benziyor. Yani yiyebilir miyim? Hayır. <gülüyor> Şu an kremiler arkadaşlar. Her yerine geliyor bu şekilde. Birazdan da tarayacağım galiba değil mi? Evet. Tabii hayır. kremden birazcık da karnına. Ve en son da... Kuyruğuna. Kuyruğuna. Tabii Islattım hayır. Gel buraya. <gülüyor> Ellerimdeki <gülüyor> kıllardan dolayı çok fazla bir işlem yapamadığımı fark ediyorum arkadaşlar. Hayır ya! Hayır <gülüyor> ya! Islattın beni. İçeri! Gel buraya! İçeri! Gel, i̇çeri! Gel gel gel! Gir içeri! İçeri! İçeri gel. İçeri! Gir içeri! Zıkla içeri! İçeri! Girmek istemiyorum ama mecburum galiba. Evet arkadaşlar, zorla küvete arkadaşlar. sokuyorum. Çok zekisin. Ve tekrar taranıyorum. Bunu seviyorum. Aşkım saçından hiçbir şey göremiyoruz. Saçın her şeyi kapatıyor. Tekrar taranıyorum. Taranıyorum, taranıyorum, taranıyorum. Galiba duşta en çok sevdiğim şey taranmak. Ve babamın ayağı ıslanması. Ayaklarını ıslattım babam. Özür dilemiyorum. Annemi de komple ısırlattım. Annemi sırılsıklam yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar Beşiktaş'taki bütün tesisatlarda sıkıntı olursa bilin ki bizim suçumuz. Çünkü bu kadar kıl kurtardık ama bir o kadar da gidiyordur herhalde. Giderin üstündeki kılları görüyorsunuz. Temizlenecek onlar Tobi, sen temizleyeceksin. Her duştan çıktıktan sonra bu giderleri temizleyeceksin. İlgim bile yok. Hayatta yapma. Gider ne? Mama mı? Mama mı? Mama. Ödül maması. Oğlum çok akışıklı oldu. Ödül maması mı? Oğlum çok akışıklı oldu benim. Benim oğlum çok akışıklı. Bu oh, paşam. Tarçın. Bundan sonra senin adın Tarçın olabilir tabii. Ne dersin? Benim adım Toby. Benim adım Toby. Tekrar. Tekrar nasıl alınmalı? Tamam, hepsi kıldama. Tamam. Şurada kaldı aşkım. Tam şurada. Onu da bir sonraki postayla. Yerdeki kıl sayımıza tekrar bakarız. Şurası yeah. kıl, şuralar kıl. Ve gider kıl. <gülüyor> Tüylerim yumuşacık oluyor. Tüylerim yumuşacık oluyor. kargocu abi ne yapalım? Bir o kadar daha kıl. Göster. avucunda göster. <gülüyor> ve bunlar ıslak kıl olduğu için daha küçük gözüküyor ebat olarak. Ama inanın ki şok. Durulanıyoruz biz. Durulanıyoruz biz. Tadı da güzelmiş bu şampuan ve kremin. Tadı da güzelmiş bunların. Ne oldu annem? Benim oğlum Cogar'a <gülüyor> taşıttı. Oh. Mis gibi oldun tabii he. Vallahi mis gibi oldun. <gülüyor> bu banyo beni çok görüyor. Lanet olsun bu banyo beni çok görüyor. Yağmur yağıyor Töbe. Yağmur yağıyor oğlum. Of deliniz bana. Bitti annem senin işin. Of yine paylıyor. Evet Töbe, çok az kaldı. Bitiyor. Bu durum hakkında ne düşünüyorsun Töbe? Hemen bitmesini istiyorum. Acilen bitsin ve dışarıya çıkıyor. Dışarıya çıkayım ki kendimi tekrar pisletebileyim. Evet bitti Tobi. Bundan sonrası kurulanman. Bekle, Tobi bekle. Bekle, bekle. Evet orada yap. Bir kere daha yap onu. Bir kere daha yapar mısın lütfen? Hadi silkelen. Silkelen oğlum. Salla. Salla kendini. Hayır burada, burada. burada yap. Hayır orada yap. Ya. Aferin benim oğluma be. Gel bakalım buraya. Gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel Tam orada da yap. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. <gülüyor> evet arkadaşlar, duştan çıktıktan sonra sırılsıklan bir köpek düşünün. <gülüyor> gel. Kendi kendini bu şekilde kurulayan. Oh. Gel bakalım. Tabii yüzünün ıslak kalmasından çok hoşlaşmıyor arkadaşlar. O yüzden genelde duştan çıkınca ilk Tobin'in yüzünü ve kulaklarını kurutuyoruz. Oh, gel gel tamam, gel. Oh, gel bakalım kaldır kafayı. Bence bunları part part yapalım. İlk part Toby, ikinci part Jumbo. Olur. 30 dakika oldu şu ana kadar. Tarzı. Aynen. Tobin yıkanıyor, Jumbo yıkanıyor. Aynen. Evet arkadaşlar, bu haberi de buradan öğrendiğiniz için üzgünüz ama çok uzun olduğu için ayrı ayrı yapmak çok daha mantıklı olacak. Sadece Toby'nin yıkanması ve Jumbo'nun yıkanması olarak. Koy patiyi. Ver pati ver. Aferin. Diğeri. Hayır onu yiyemezsin. Küvetinin parçası ol senin. Ya buraya gel. <gülüyor> Tüylerinin bakıma ve sağlıklı durması için yine Amerika'dan getirdiğim şu ürünü sıkıyoruz. Sonra ne işe yaradığını söyle. Güzel kokmasını sağlıyor. Aynı anda tüylerinin birbirine karışmamasını sağlıyor. Değil mi? Vallahi Siri şaka yapmıyor. Siri konuştu. Şu anda bir böğürtler tar tarlası gibi kokuyor tabi gel. Buraya bekle otur ya da yat istediğini yap. Ve ekstra çıkan tüller. Tüller mi? Tüyler. Baya tüy çıkıyor ya. Çünkü kıştan yaza geçiliyor arkadaşlar şu anda. Ve Kışın onları sıcak tutması gereken bütün tüyler, yazın onları bunalttığı için bünyeleri otomatik olarak dönensel geçişlerde bu tüyleri temizliyor, vücuttan atıyor. <gülüyor> Ama köpek kendine kadar sallarsa sallasın hepsi çıkmıyor ve bu şekilde biz yardımcı olabiliyoruz. Takviye kuvvet. Ben pamuklu nesneyi Olur. <gülüyor> Olur. Taradığın babası. yerleri kurutur musun ben? Olur bakalım. Mojan Casper. Topa dizer mı? Tabii, vaf mı? Evet arkadaşlar yaklaşık 40 dakikadır 45 dakikadır Tobi ile uğraşıyorduk. Tobi'yi yıkadık ve kuruttuk. Şimdi size onu göstereceğim. Sonra cumbaya geçeceğiz. Tobi otur bakayım oraya. Otur. Otur. Bakayım sana. Mis mis oldun mu? Kafam ıslandı. Mis kalmış. mis oldun mu? Kafamı. Tüylere bak. Her yer tüy. Şimdi de çıkan tüylerin nerelere daldığını göstereceğim. Buralarda vardı değil mi? Şuradaki yerdeki tüylere bakar mısınız arkadaşlar? Şuralar, bir buralar, şuralar, koridorun sonuna kadar gidiyor bu kıllar. Her yer kıl, koltuğun arkasına falan da gitti. Banyodakiler zaten olduğu gibi duruyor. Yerde. Ve Toby'yi yıkadık arkadaşlar. Toby bitti, bu da. Hazır mısın? Evet. Bunları part 1, part 2 şeklinde atmak zorundayız. Çok uzun sürüyor arkadaşlar, 40-45 dakika sürüyor. O yüzden Toby'nin part'ının sonuna geldik. Hemen buradan çıkıp Jumbo'nun videosuna da gidebilirsiniz. Bir gün aralıklarla yükleyeceğim zaten. Şimdi sıra Jumbo'da. Jumbo!